Evet, selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hayırlı kandiller. Ee, üç haftadır yaptığımız indekslere başvuru seminerlerinde bugün ikincisinde eee Web Science Scopus uluslararası indekslerine başvuru hakkında bilgi vermeye çalışacağım. İlk hafta seminerlerin ilk haftası TR nasıl başvuru yapılır? Kriterler nelerdir? Nelere dikkat edilir? Bunları anlatmaya çalıştık. İkinci hafta Doğaç e, nasıl başvurulur? Geçen hafta bu konuda bir seminer yaptık. Bu hafta ise e, A sınıfı indeksler üzerinden ilerleyeceğiz. Biliyorsunuz Boston Ah Social Science Index ve diğer indeksleri ve Scopus A sınıfı seviyede yani akademik yükselmelerde atamalarda puan açısından en üst seviye puan getiren indeksler ve e, dünyada yaygınlık açısından akademik kalite açısından da en üst seviyedeki indeksler hemen hemen bunlara abone olmayan üniversite yok gibi bizim Türkiye'deki üniversitelerde kurumsal internetler üzerinden Ullak'ın üzerinden abonelik üzerinden bunlara erişebiliyorlar. Dolayısıyla bu indekslerde yer almak, dergilerin görünürlüğünü arttırdığı gibi dergilerin atıf sayısını etkilerinde zaman içinde artıyor. Bu şekilde bir faydası var. Şimdi bunlara başlamadan önce Önceki haftalarda da e, kısaca bahsettiğimiz indekslerin e, göreviyle ilgili kısaca bir şey verelim. Şimdi bu indeksler dış değerlendirmeci kurumlar demiştik. Yani dergiler e, web sayfalarında ve e, gerekli bilgi kısımında e, matbu ise derginin matbu sayfalarında dergi kalitesiyle alakalı şeyler ortaya koyuyorlar. Biz e, şu şekilde hakem süreci işleteceğiz. Etik açıdan şunlara dikkat edeceğiz. Şu kalite standartlarından yayın yapacağız diye. Türkiye'de TR bizim ulusal olarak değerleri bu açtan takip ediyor. Uluslararası olarak da A sınıfı seviyede işte Dowson indeksleri, S&P dergileri takip ediyor. Arkadaşlar bir dakika müsaade isteyeceğim. Yedi yanma geldi. Onu çıkartmam. Evet, şimdi demek bu indeksler dergilerin kalitesini dış değerlendirmeci olarak, dış takip kurumu olarak takip ederek dergilerin kaliteli olup olmadığı, belirttikleri ilkelere uyup uymamadıkları açısından denetlediği için indeksler önemli bir görev ifade ediyorlar. Diğer taraftan da bu kurumlar dergilerin aldıkları verilerini, kütüphaneleri ve diğer araştırma kurumlarına abonelik üzerinden sattıklar için de aynı zamanda ticari kurumlar. Ticari kurumlar ama veri ellerini için ve e, dergileri de bir açıdan kontrol ettikleri için dergilerin kalitesini de belli bir standartta tutma hedefi taşıyan kurumlar. O açıdan dergilerin burada yer almaları e, hem kendi kalitelerini ortaya koyma açısından hem de görünürlükleri artırma açısından uzun vadeli dergilere katkı sağlıyorlar. Bu açıdan da tüm e, dergiler e, Scopus'a ve e, Web of Science'ın indekslerine girme hedefi taşıyorlar. Buraya giren dergiler de e, e, etkideğer arttığı gibi yazarların da görünürlükleri artıyor. Hatta biliyorsunuz e, Bosun indekslerinde, ah gibi social science gibi bilim indekslerinde e, bir makalesi yayınlanan yazar bu makalesini yukarı, yayın destek başvurusunda bulunduğu anda, yani belli bir miktarda, miktarda da maddi destek alıyor bu indekslerde kaliteli makale yayınladığı için. O açıdan bu indeksler e, önemli. Benim açımdan en önemli tarafı dergilerin kalitesini takip etmeleri. Çünkü akademik atama ve yükselmelerde bilimsel bilginin artmasında hakemli dergiler önemli. Bu dergilerin de bir şekilde denetlenmesi gerekiyor, kontrol edilmesi gerekiyor. İndeksler bu açıdan denetleme görevi görüyorlar. Şimdi of <gülüyor> Science'ın bilim indeksi, e, tıp ve diğer bilimleri için alan, sosyal bilimleri için alan Social Science indeksi, işte peşeri bilimler için alan, sanat ve beşeri bilimler için alan aşçı ve giriş indeksi olarak sayabileceğimiz tüm disiplinlerdeki belli seviyedeki e, kaliteyi yakalamış dergileri indeksledikleri SG indeksi var. Şöyle düşünebiliriz, e, SG scopus eşdeğer diye bakabiliriz. Yani kalite açısından. Bir dergi SG'ye girmiş ise otomatik olarak başvuru yaptığı anda büyük ihtimalle scopus'a da kabul edilir. Bir dergi Scopus'tan kabul almışsa, e, SCI'de büyük ihtimalle kabul edilir. Bundan sonraki aşama, bu SCI olan bir derginin e, bu web of science'a başvuru, eski SG'den kabul olan bir derginin eee yatması gereken. Bu şekilde derginin atfını etkilerini artırmaktır. Eğer atfını eski derginin artırıyorsa, yukarıdaki alana göre indekslerden bir tanesine girecektir. Şimdi burada editörler açısından şu önemli. Dergilerin kapsam bilgisi vardır. Bu kapsam bilgisinde Dergisinin hangi alanlarda yayın yapmanı netleştirmesi gerekir. Yani sosyal bilimse eğer sosyal bilimin hangi alt bilim dallarında netleştirebilir? Diyebilir ki dergimiz sosyal bilimin din, tarih ve edebiyat alanlarında yayın yapar diyebilir. Veya dergimiz sosyal bilimlerin işte tarih öncelikli olmak üzere Osmanlı tarihi ve Türkiye'de tarihinin üzerinde yayın yapıyor diyebilir. Burada sadece sosyal bilimler yazmak yetmiyor çünkü sosyal bilimler çok geniş bir çerçeve. Bu çerçevenin altını mümkünse benim önerim e, Web of Science'ın buradaki konu kategorisine girip hangi kategoriler eğer sizin dergiye uygunsa onların e, yazılması kapsam kısmında. Bizim dergimiz din öncelikli olmak üzere sosyal bilim alanında yayınlanır diyebilirsiniz. Şimdi Türkiye'de her ne kadar tüm e, beşeri ve sosyal bilimler tek çatı altında düşünülse de e, Vox üzerinde, Amerika bilim yapılanması üzerinde o sanat ve beşeri bilimler ayrı. Dolayısıyla eğer sizin derginizde onlara göre sanat ve beşeri bilim kapsamına giren alanlarda yayın yapılıyorsa, bunu da eklemeniz gerekir. Dergimiz sosyal ve beşeri bilimler alanında şu şu şu bilim alanında, alt bilim alanlarında yayın yapıyor diye netleştirebilir. Editör olarak siz derginizin kapsamını netleştirmezseniz e, i̇ndeksler bununla uğraşmazlar. Yani makalelere bakıp da bu dergi e, sosyal bilim dergisi mi yoksa sanat ve beşeri bilim dergisi mi diye indeksler bununla uğraşmazlar. Editörlerin bu e, kapsam kısmında, dergilerin kapsam bilgisi kısmında sosyal bilimlerde hangi alt bilim dalında, e, sanat ve beşeri bilimlerde hangi, hangi alt bilim dalında yayın yaptığını editörün belirlemesinde fayda var. Şimdi... Web of Science indekslerine bahsettiğimiz indekslerden e, eski giriş indeksiydi. Buraya kabul aldıktan sonra bilim dalına göre yukarıdaki indekslerden birine atıfı ve etki yüksekse alma ihtimaller var veya tamamen reddetme ihtimalleri var. E, bu aşamada vergileri 24 e, başlıkta değerlendiriyorlar. Şimdi bu 24 başlık web sayfasında da var. Bu sunumu ben e, Okul Okul Akademide ders sayfasına da ekleyeceğim. Seminer sayfasında da ekleyeceğim. Oradan da bakılabilir. E, web sayfasına adresine tıklandığı anda karşı sayfa açılıyor. Yani toplamda 24 kriter açısından nelere dikkat ediyor? Gost diye. Ben, e, mantığını söyleyeyim. Bu 24 kriter e, bir kısmı e, derginin standart olması gereken bilgileriyle ilgili. Bir kısmı hakem süreci ve kalitesiyle ilgili. Bir kısmı yayın etiği ve yayın etiğine bağlı ortaya çıkabilecek intihar veya hata düzeltme gibi yayıncılık etiğiyle ilgili durumlarla ilgili bir kısmı da e, editör ve editöryal kurumun e, kurulun üyelerinin atıf etki değerleriyle ilgili. Son aşamada ise derginin etki değeriyle ilgili. E, bunlara birazdan ayrıntılarını yansıtmış olacağım size. Bu açılarda dergi değerlendiriyorlar. Eğer dergi temel standartları sağlıyorsa ESCİ'de kabul alıyor. de dergiyi belli bir süre takip ediyorlar, iki yıla yakın takip ediyorlar. Eğer e, akıp ve kalitesiz standartlarını görebilirlerse, derginin gelişimini takip edebilirlerse, edebilir, dergiyi bir üst aşamaya geçiyorlar. Ahçı alıyorlar veya Social Science Index'i alıyorlar. Eğer dergide e, belirlenen kalite standartlarından bir düşme varsa dergiyi çıkartıyorlar. Dolayısıyla e, de, editörler açısından hedef ESC'ye girmek olmalı. ESC'ye girdikten sonra da atıp yayın kurulu üyelerinin atfını ve derginin kendi atfını artırmak olmalı. Şimdi 7 baş, 24 e, kayıt standartına göre bakıyorlar demiştik. İlki yeri başlık, temel başlıklar. Bunların ilki, İSSN'nin geçerli olması. E, yani aklımıza gelebilir, İSSN nasıl geçerli olmayabilir diye. Eğer... Derginiz online dergi ise e, ilk sayıyı yayınladıktan sonra İSSEN merkezine gittiği bakanla İSSEN merkezine başvuru yaparsınız web sayfasına girip bakarlar eğer hakikaten e, ilk sayıyı yayınlamışsanız İSSEN'in memnuniyetini onaylar İSSEL numarası ve devam eder eğer yayınlanmamışsanız zaten size bir numara vermezler eğer iseniz e, ilk sayıyı yayınladıktan sonra e, ilgili e, İSSEN ajansına göndermeniz ve İspatlamanız gerekir, ben bu dergiyi bastım, basılı olarak çıkarttım diye. Ee, bazen şöyle bir durum olabiliyor, dergiler matbuğu olarak başvuruda bulunuyorlar. Ee, ama bastıkları dergiyi göndermiyorlar, ispatlamıyorlar yani. Biz bu dergi yayınladık diye. Oradaki ajanstakiler de sistem otomatik olarak belli bir süre bekledikten sonra dergi yayınlanmadı gibi göründüğü için otomatik olarak tasife düşüyor. Bu şekilde İSSN var zannediyor editör ama gerçekte İSSN onaylanmamış oluyor. Geçerliliğini kaybediyor. Pasif durumda olduğu için. O yüzden özellikle derginiz basılıyorsa İSSN aktif mi değil mi diye bakmak gerekir. Bunun için de ISSN.org şeklinde uluslararası numara web sayfasından geçerlilik kontrol etme sayfası var. Oradan giriş yapıp bakabilirsiniz. Oku Okut Akademi sayfasında hakemi yayıncılık portalı var. Orada da bu in, e, web saytası var. Oradan girip ISSN numarası aktif mi diye kontrol edilebilir. Derginin başlığı, e, başlık her derginin başlığı vardır. Burada önemli olan şudur indeksler açısından. ISSN yani Türkçe ISSN dediğimiz kayıtta hangi isim görünüyorsa tüm ilgili yerlerde, web sitesinde makale üst başlığında, makale matbu halinde her yerde Kültür Bakanlığı kaydındaki İSNE kaydındaki ismin kullanılması gerekir. Örneğin derginin adı eski yeni ise web sayfasında da İngilizcesinde de e, e, makalede de her yerde eski yeni şeklinde geçmesi gerekir. Bazen ne oluyor? Editörler derginin adı çok uzun diye derginin adını kısaltmayı tercih edebiliyorlar. E, diyelim Üniversitesi İlaç Tıp Fakültesi Bilgisayar kaydında ya bunu e, kısa kullanabiliyorlar farklı yerlerde. O zaman bir kara kaşaya ortaya çıkabiliyor. Temel kaide, kaydı, bir kaydında aynen kimlik insanların kimlikteki ismine ne ise onu kullanması gerektiği gibi dergilerindeki kimlik belgesi olan SSN kaydında hangi isim var ise onu aynen kullanmak gerekiyor. Şimdi yayıncı, her derginin bir yayıncısı var. O yayıncı şahıs yayıncı olabilir, bir dernek olabilir, bir üniversite olabilir veya bir kamu kurumu olabilir. Yani gerçek veya güzel kurum olabilir indekslerin son 1-2 yılda özellikle istedikleri, artık istedikleri şey şu, yayıncı kimse o yayıncının bir web sayfası olmasını istiyorlar. Örneğin yayıncı diyelim Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yayınları şeklinde üst adı olan özel müstakil bir sayfa istiyorlar. O sayfada da o yayıncının sorumlusu, iletişim bilgisi, yayınladığı yayınlar, kitaplar, dergiler neyse, ise bir sayfada görmek istiyorlar. Yayıncı şahıssa o şahsın gene bir web sayfası olup işte Abdullah Demir yayınları diyelim o sayfada bu yayıncının yayın ilkesi nedir, yayın etiği ilkesi nedir, iletişim ilkesi nedir, yayınladığı kitaplar, dergiler nelerdir yayıncı sayfasında görmek istiyorlar. Çünkü hayali birçok yayıncı var piyasada. Yani bunlar e, şahit belediye gidiyorlar. E, farklı ülkelere adres göstererek, farklı kurumlara adres göstererek olmadığı halde belli üniversite adına yayınlanan, belli kurum adına yayınlandı gibi piyasaya, e, yayına, e, piyasada bulunan ve para alan şahit var. İndeksler bunu kontrol etmek ve onaylamak istiyorlar. Gerçekten öyle bir yayıncı var mı? Bu yayıncının müstakil bir web sayfası var mı? Bu web sayfasında bilgiden ulaşılabiliyor mu, teyit edilebiliyor mu diye. Hatta gerektiği zaman o yayıncı web sayfasındaki mail adresine bilgi atarak teyit, geri dönülmüş olacak mı, olmayacak mı diye teyit etmeye çalışıyorlar. Bunlar temel bilgiler. E, tabii derginin e, web adresi de olması gerekiyor. E, burada e, web adresi açısından şu söylenebilir: e, Çok uzunsa web adresi. Markalaşmaya zorluk çıkartıyorsa, çok uzunsa, akılda tutması zorsa bir host adı alınarak, özel bir dergi adı alınarak o dergi adı kullanılabilir. Dergi farklı iseniz de aynı şey olabilir. Örneğin derginiz Eski yeni dergisi ise eskiyeni.com diye bir dergiye adres alıp bu adresi dergi parkta yönlendirebilirsiniz. Bu şekilde akılda kalıcı bir URL web adresi de kullanmış olursunuz. Şimdi e, olsun istediği diğer bir özellik, temel özellik, içeriye erişmek istiyor. Derginiz açık erişimse, açık erişim yazmanız yeterli. Açık erişim dergide tüm içeriği görebilirler. Eğer açık erişimdeyse değilse, e, abonelikle veya e, üye kaydı ile yayın yapıyorsanız, o zaman da e, report sayısı e, ya e, bir üyelik açmanız veya kullanıcı adı veya şifre oluşturarak şu kullanıcı adı ve şifre ile bizim içeriğimizi görebilirsiniz diye bir yetkili gerekiyor. İçeriğimizi göremezlerse, inceleyemeyecekleri için bu içeriği görmek istiyorlar. E, hakem süreci asgari şartlardan bir tanesi. Yani derginiz hakem sürecini işletiyor olmalı. E, derginin adının Uluslararası hakemle X dergisi diye adında olması şart değil. Derginin bizzat bu süreci işlettiğini e, belirtmeniz Web sayfasında bunun ayrıntılarının yer alması, makale ilk sayfasında da makale geliş ve kabul tarihleriyle gerçekten bu sürenin işletildiği görülebilmesi gerekiyor. Yani Türkiye ortalamasında olması gereken veya makul 6-8 haftalık süreç bu makale değerlendirmesi verecek. Ahçı'daki veya Skopos'taki A sınıfa yurtucu bile bu süreç 2 seneye kadar uzayabiliyor. Ama Türkiye'de bu süreç 3 ayı 4 ayı geçse yazarlar hemen makalemi çekip başka dergiye göndermek istiyorum diye düşünebiliyorlar. Oysa dergi kaliteli ise bu süreçleri işletiyorsak gerçekten makale 6 ayda sürebilir, 8 ayda sürebilir. Tabi burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Dergi ekibinin ve dergi sisteminin e, düzensizliği sebebiyle, e, iş takibi yapmamaları sebebiyle makale geçiriyorsa orada yazarın hakkıdır makalesini geri çekip, İstediği delgiyi gönderebilir ama süreç kıpır kıpır istiyorsa e, orada yazarın biraz daha sabırlı olmasında fayda var. Son, e, ilk değerlendirmedeki son isteği olsun, e, iletişim bilgileri, <gülüyor> Bu iletişim bilgilerinin web sayfasında belirtilmesi ve bunların aktif olması gerekiyor. Yani burada şu yapılabilir, derginin sekreteriyası ile ilgili kimse, o kişi iki güne bir, üç güne bir düzenli olarak derginin iletişim mail adresini kontrol edebilir. İndekslerden e, anket gelmiş olabilir, herhangi bir bilgi talebi gelmiş olabilir. Bu adresin aktif olması gerekiyor. Genelde olan şeyi söyleyeyim ben size. Örneğin üniversite dergilerinde bununla ilgilenen kişi diyelim görev görevi devretmişse, yeni gelen ekip e, bu mail adresini, şifresini, kullanıcı adını falan almamışlarsa arada bir aksaklık oluyor. E, yeni gelen ekip Gmail'den 0 bir mail oluşturuyor. 0-1 mail ile devri idare etmek istiyor. Eskime ile indekslerden yazışmalar geldiği için onlar cevapsız kalıyor. Bir şekilde dergi ile iletişim kuramadığını düşünüyor indeksler. Bu da derginin e, imaj açısından olumsuzluğa sebep oluyor. O yüzden ekip değişse bile, e, editör veya ekibi değişse bile bu kullanıcı adı ve şifre değişmeden yeni ekibe aktarılmasına fayda var. Benim burada önerim şu, gerek üniversite dergilerinde gerek özel dergilerde ekip görev teslim yapacağı zaman bunu yazılı olarak yapması. Yani bir e, özet faaliyet raporu şeklinde bir rapor yazması. Bu raporda e, editörlük dönemimizde üç yıl içinde işte altı sayı çıkartılmıştır. Şu kadar makale gelmiştir, şu kadar renk edilmiştir, şu indekslere başvurulmuştur. Şunlardan kabul alınmıştır, bunlardan red alınmıştır. Şunlar e, süresi beklemektedir. Derginin e, işte BOS kullanıcı adı budur, SKAPUS kullanıcı adı budur, mail kullanıcı adı budur, sosyal medya hesapları budur şeklinde iletişimle ilgili ne varsa bunların hepsini yeni ekibe aktarmasında fayda var. Bu yapılıyor mu? Çok nadir hastan yani. Ben yapıldığını birkaç dergide duydum. Çok da dikkat edilmiyor. Ama bu temel kriterlerde bir tanesi. Yani iletişimin aktif olması derginin. Bunlar yedi temel kriter. İkinci aşamada e, dergi eğer temel standartları yerine getiriyorsa, editöryal açıdan Vos'un e, ekibi, Dokuz başlıkta dergi ayrıntılı inceliyor. Bu ayrıntılı incelemeler e, bilimsel içeriye bakıyor. Hakikaten e, dergi orijinal, dikkat çekici makale yayınlıyor mu, yayımlamıyor mu? Ya burada derginiz çevrede yayınlıyor olabilir. İşte kitap incelemesi yayınlıyor olabilir. Ama önemli olan vergi, hakemli vergi yapan akademik makale yayın, araştırma makalesi yayınlamak. O yüzden e, asgari olarak her sayıda beş tane araştırma makalesi olacak şekilde bir planlama yapılabilir. Bu makalelerin de işte, kaliteli hakem süresi işletilmişse zaten dikkat çekici, içerik açısından bilimsel makalelerdir. Bu birinci incelemedeki dikkat ettikleri konu. İkincisi, e, makalenin başlığı, özettiği işte, anahtar kelimeleri. Buna bir de kaynakça ekleyelim. Bunlar önemli derginin indekslere veri sunması açısından. O yüzden e, indeksler diyorlar ki makalemiz Türkçe yayınlanmış olabilir ama bize İngilizce başlığı, İngilizce özeti, İngilizce anahtar kelimeleri sunmanız gerekir. Burada sunarken de kaliteli bir İngilizce istiyorlar. Basit imna hataları yapıyorsanız e, o dergi açısından sorun yaratıyor. Şimdi benim en çok gördüğüm hatalar Yazar altı ay yemek sahip ediyor ama özete Google aslında ipten yapıp gönderiyor. İmla hatası olabiliyor veya çevre hatası olabiliyor. İşte İngilizce'de büyük i ile nokta olmadığı halde işte i yazıyor. Ş-ç gibi Türkçe karakterlerle ifadeler yazabiliyor. Bunlar görüldüğü zaman imla açısından bile zayıf bir makale özetinin içerik, akademik içeriği zaten zayıftır diye derginin hiç... Örüncü eleme aşamasında değerlendirmeyi alınmadan edilmesine sebep oluyor. Bu tür durumlara e, maruz kalmamak için her dergide en az bir tane İngilizce gibi bir editör bulunması ve o İngilizce başlık özet anahtar kelimelerden o İngilizce editörünün sorumlu olması, kontrol etmesi, onay vermesi önemli. Şimdi üçüncü e, istedikleri şey, bu makale Türkçe'de yayınlanıyor olabilir, Arapça yayınlanıyor olabilir. Veya Rusça yayınlanıyor olabilir, fark etmez. İndeksler makarelerin e, kaynakçasının Latin harfleriyle de oluşturulmasını istiyorlar. Örnek nasıl olacak diyelim, Ma Arapça bir makale yayınlanmış veya Rusça bir makare yayınlanmış. Arka tarafta Arapça ve Rusça referanslar yer alıyor. Artı bunlara artı olarak bir de Latin harfleriyle kaynakçayı eklememiz isteniyor. Bunun temel gerekçesi mantığı, indeksler atıf tespiti yapmak için... E, kurulmuş kurumlar, e, Arapça veya Kiril alfabesi üzerinden takip edemedikler için atıf tespih Latin harflerinin kullanıldığı kaynakça istiyorlar ki, yani Latin harfleri üzerinden e, eşleştirme yaparak, şimdi hangi makaleye, hangi çalışmaya atıf yaptığını takip ediyorlar. Eğer siz bunu sunamıyorsanız, diyelim 20 makale yayınladınız, onlardan bir tanesi Rusça veya Arapça ama Latin alfabesinde kaynakça sunmadınız, bu 20 makalelik derginin hiçbir ehemmiyeti yok inlet açısından. Çünkü içinde standart yok diye düşünüyorum. Bunun kaynakçısını alamam diye. E, dergideki İngilizcenin önemli etkili olması, birkaç ekip olması, dediğim gibi basit hata özel bu, özellikle buna bakıyorlar. Başlık anahtar kelimeler, e, özetle. Yayın zamanına uyması, yer istenilen husus. Dergi eğer yayın zamanına uymuyorsa, yayın sıklığına uymuyorsa, e, gecikmeler yaşanıyorsa, bu da dergi indekslerin istemediği şey. Bunun e, ticari bir yönü de var. Daha önce de bu bahis konusu olmuştu. Şimdi diyelim, örneğin bir üniversite abonelik yaparken diyor ki, bende beş bin tane dergi var, bunu kullanma açacağım size diye söylüyor. E, ama siz bunlardan bir tanesiniz ama zamanında yayın yapmıyorsunuz. Bu şekilde zamanda yayın yapma, yani dergiler o indeksi zora sapıyor. Çünkü abonelerden para alıp Dergileri kullanma açtığı hadi. siz belirttiğiniz tarihte yayın yapamıyorsanız ticari olarak o indeksi zordurma düşürüyorsunuz. Dergi indekslerde de bunu istemiyorlar. Hangi dergi zamanında yayın yapıyorsa onları önü aşamada inceleyip onları almayı tercih ediyorlar. Web sayfasının ve dergi formatının da standart bir şekilde olması, standart bilgileri içermesi, istenilen şeylerin diğeri. Burada işte, Türkçe hangi bilgiler yer aldıysa, kurumlar, etkiler kurulu, e hakem süreci, açık gelişim bilgisi, telif hakkı bilgisi, e yayın etiği, araştırma etiği ve yayın etiği, araştırma etiği ihtiyalinde yapılacak e durumlar uygulanacak prosedür gibi Türkçe ve İngilizce kaliteli bir web sayfası hazırlanırsa, dergi makale formatı da e buna göre uygulanırsa hiçbir problem yaşanmaz bu aşamada. Etik beyan artık daha fazla şekilde dikkat edilir oldu. Dergilerin sadece biz etik kurallara uyuyoruz demesi artık yetmiyor. Hangi durumda iyi şekilde bir işlem yapacaklarını da bir şekilde belirtmeleri gerekiyor. Örneğin makalede intihal durumu ortaya çıktı. Bu nasıl bir işlem yürütülecek? Veyahut da e, geri çekme işlemi yapılması gerekiyor. Etik bir problem oldu. Makale yayından kaldırılacak. Oturduğunda nasıl bir işlem yapılması gerekiyor. Veya e, derginin mail adresine bir ihbar geldi. Sizin şu makalenizde şu şekilde bir e, etik ihlal vardı diye. Bu tür durumlarda derginin nasıl davranacağına dair ayrıntılar belirlemesi gerekiyor. Burada her derginin sıfırdan bunları belirlemek yerine e, uluslararası... Etik kurumları var, e, editöryel etik kurumlar var. Buradaki ilkelere uyuyorum beyanını eklemesi güzel. Yani bunlardan bir tanesi koptur Dergi Şun diyebilir, biz KOK'un e, etik ihlal ilkelerine uyuyoruz. Oradaki işlemleri takip ediyoruz diyebilir. Bu kop ilkelerinin İngilizce sayfası olduğu gibi Türkçe e, çevrilere de var. E, Türkçe arayüzüne Türkçe'ye ekleyebilirsiniz. İngilizce arayüzüne İngilizce ekleyebilirsiniz. Şimdi temel dokuz başlıkta incelerken indeksler bir diğer baktıkları şey dergide görev alan editör, editörler kurulu, işte danışma kurulu, yayın kurulu, akademik açıdan ve yayıncı, idari açıdan dergide kimler görev alıyorsa bunların kurum bilgilerinin ve iletişim bilgilerinin web sayfasında yer almasını istiyorlar. Editör, editörün hangi kurumda görev yapıyor, iletişim maddesi nedir? E, editör yardımcıları bunların hangi kuruluna görev yapıyor? iletişim adresleri nelerdir? Yayın kurulunda kimler var? Bunların üniversitesi nedir? İletişim adresleri nedir? Bunların eklenmesinde fayda var. Şimdi dergi park kullanan dergiler açısından bunlar tek tek eklenebiliyor. Orada e, üniversitesi, ana bilim dalı, bilim dalı, ork ID'si, uzmanlık alanı, mail adresi görünebiliyor. E, bazı dergiler dergi parktaki bu tek tek e, yayın kurulu üyesi eklemek yerine Kopyala yapıştırla oraya liste eklemeyi tercih ediyorlar. Bence hiç liste eklememek daha iyi. Yani tek tek e, her bir üyünün bilgilerini Dergi Park'taki gibi standart eklemler usulü en iyisi. Bunları görmek istiyorlar. İleride bunlar ne işe yarayacak? Dergiye iyi almayı düşünüyorlarsa endekse, e, bu editörlere mail atarak, anket yaparak, soru yönelterek e, teyit etmeye çalışıyorlar. Dergi hakikaten belirttiği hakem sürecini mu? etik... E, bu etik ülkelere uyuyorum diye onlara anket göndererek ankete cevap vermeler istiyorlar veya teyit ediyorlar hakikaten öyle bir şahıs var mı diye. Çünkü şunu akıldan uzak tutmamak gerekiyor. Dergi editörleri kurum web sayfasında onlarca isim olduğu halde hayali şahıslardan oluşan dergiler var. Bunlara şahit öyle dergileniyor. Bu şekilde işte uzak doğu ülkelerinde farklı yerlerde dergiler var. Siz onlardan biri misiniz, değil misiniz? Ayırabilmek için ayrıntılı detaylı bilgi eklemek web sayfasında önemli. Burada bazı şu yapıyor yani editörler açısından altı yedi ay emek sayfada sayıyı yayınlıyor ama e, dergi editör sayfasını kurulu sayfasındaki bilgileri e, zaman ayırıp güncellemiyor ilgili kimse. O beş on dakikada yapacağı bilgi yapmadığı için altı aylık emek indeks değerlendirmesi açısından teba olmuş oluyor. Bu tür basit şeylere de dikkat etmekte fayda var. Son olarak. Ön incelemedeki, editoryal dokuzuncu başlık, e, yazar bilgisinin yer alması, açık şekilde yer alması. Burada ORCID ekliyoruz eskiden beri. bu güzel bir uygulama. ORCID uluslararası eşsiz araştırmacı numarası, yazarın unvanı, adı soyadı, üniversitesi, e, bilim dalı, görev yaptığı yer, şehir, ülke, ORCID eklenebilir Bir de e, Rol ID. Diye yeni bir sistem ortaya çıktı. zor ID ve Or ID şeklinde. ID, Ror ID de kurumun eşsiz numarası. Örneğin diyelim Ankara Üniversitesi'nin eşsiz bir kimlik Ror ID numarası var. İstanbul Üniversitesi'nin eşsiz bir kimlik numarası var. E bu Ror ID'nin de kurumdan hemen sonra parantez içinde yazılmasında fayda var. Çünkü e, kurum isimlerimiz Türkçe karakter taşıdığı için. İngilizce e, kurumun adı eşleştirilirken etiketleri hesaplanırken eee raw ID kullanılma ihtimali var yakın zamanda. Eğer bu kullanılmamışsa e, karışıklık ortaya çıkıyor. Yani Aybümo, Aybumu, Ankara Yıldırım Beyazıt mı, Ankara Yıldırım Beyazıt mı? üniversitemi, Üniversite bu Türkçe ü ş ç g gibi, Üçre, g gibi e, karakterler sebebiyle kurum isimleri eşleştirilemiyor. Bu sıkıntıyı aşmak için nasıl araştırmacı için org.id tesis edilmiş de, kurum e, bilgilerini standart hale getirmek için de role.id kullanılmaya başlandı. Dergilerin bunu kullanmasında fayda var. Şimdi inceleme geçildi. Editorial aşamada geçildi. Kalite değerlendirme aşaması geliyor. Bu sekiz başlık. Buranın sonucunda dergi kabul ediliyor veya edilmiyor. Burada e, biraz önce baktığımıza yakın benzer şeylere bakılıyor. Ancak delil, kanıt aranıyor. E, şimdi editöryel e, kurulun e, kompozisyonun çeşitliliği. Burada e, TR dizine de benzer şekilde coğrafi ve mümkünse uluslararası dağılım isteniyor. Editör kurulu, yayın kurulu e, sadece belli bir kurumdansa orada kapalı kutu e, gibi bir e, subjektif... Düşünce akla geliyor. Yani bunlar e, kendi işlerinde e, al ver hesabı e, yayın yapıyorlar diye şu da akla gelebiliyor. O yüzden derginin amacı uluslararası olmaksa, uluslararası olma hedefi taşıyan bir derginin yayın kurulunun da güçlü ve objektif farklı kurumlarda görev alan kişilerden oluşması bekleniyor. Bundan dolayı da eğer siz e, benim dergin bölgesel bir dergi diye başvurmuşsanız, Yayın kurulunda bölgesel isimler aranıyor. İşte Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Bosna Hersek'ten bölgesel dergi olarak başvurmuşsanız, eğer benim dergim uluslararası bir dergidir diye iddia ederek öyle başvurmuşsanız, e, başvuru formunda, o zaman Türkiye dışındaki ülkelerden, işte Avrupa'dan, e, yurt dışından, farklı ülkelerden hakikaten uluslararası dergi ekibinde kimse var mı diye bu bakılıyor. İkincisi, sizin dergi sayfanızda belirttiğiniz e, kaliteyle ilgili kısımların gerçekten içeriğin doğru mu değil mi diye bunun araştırmasını yapıyorlar. Bunun delillerini arıyorlar. Hakem süreciyle ilgili, e, etik beyanla ilgili bunlar hakikaten uygulanıyor mu diye bunun delilini arıyorlar bu aşamada. Hakem sürecinde e, dikkat çeken nokta bu makale gelişte kabul tarihi arasındaki süre Bunları mecburen yazıyoruz artık makalelerin ilk sayfasına. Eğer burada yeterli süre geçmemişse çok hızlı hareket edilmiş, diyelim bir günde, üç günde, beş günde, on günde, on üç günde, e, hakem değerlendirmesi yapılması, hayatın olağan akışına aykırı şekilde hızlı bir durumlar varsa, orada dergi, e, indeksler şüpheyle yaklaşıyorlar. Hakem süreciyle ilgili ikinci noktada bu, bu dergi web sayfasında ayrıntısını belirtilmiş olmasa yani siz hakem sürecini nasıl işletiyorsunuz? Bir makale size geldi. Yayın aşaması veya red aşamasına geçinceye kadar hangi aşamalar var? Hangi aşamada ne yapıyorsunuz? Burada şu yapılabilir. Ön inceleme aşaması var. Ee, sonra hakem süreci var. Sonra e, dizgi süreci var. Sonra indeksleri, veri, gönderi aşaması var. Ön incelemede e, yazım ve vergi amacı açısından... E, Şirkesel inceleme yapılıyor. Sonra yayın kurulu üyesi tarafından öne okuması yapılıyor. Ee, sonra hakem sürecine alınıyor. E, hakem formlarımız şunlardır. Hakemler e, e, ekleyebilirsiniz. Biz şu formları kullanıyoruz. E, hakem sürecinden geçtikten sonra İngilizce dil editörümüz, Türkçe dil editörümüz okuyor. Sonra okumasını e, editör yapıyor gibi ne yaptıysanız onunla ilgili ayrıntılı bilgileri belirtmekte fayda var. Ama asıl baktıkları bunun olup olmadığı, işletilip işletilmediği, bunun e, olabilecek farklı ihtimallerle teyit etmeye çalışıyorlar. Bu hakem e, süreci gerçekten işletiliyor mu diye. E, dergide yayınlanan makalelerin e, sizin belirttiğiniz kapsamla uyumuna da bakıyorlar. Siz eğer derginin kapsamında biz e, din ağırlıklı yayın yapıyoruz diye belirtmişseniz ama orada hiç dinle bağlantısı olmayan bir makale yayınlandı veya tarihle bağlantılı, tarih üzerinde kapsamında yayın yapıyoruz diye belirttiniz. Orada hiç alakası olmadığı halde fizikle ilgili veyahut da işte coğrafyayla ilgili makale yayınlandı. Orada bu yayınlanan makale derginin kapsamında belirten yayın bilim tadına, alanına uymuyor. Dergi yayın kapsamına dikkat etmiyor diye derginin puanını düşebiliyorlar. ...yayınlanan makalelerin derginin kapsamına destekleyici olması gerekiyor. Burada da e, önerim şüphelenin, dergilerin önünceleme aşamasında... ...önüncelemeyi yapan alan editörü kimse, ilk önce makaleye bu açıdan bakabilir... ...bu makale derginin kapsamına dahil mi diye. Eğer gelen makale derginin kapsamına dahil değilse, direkt orada yazara iade edilebilir. Sizin çalışmanız derginin kapsamına dahil değildir diye... Diğer bir konu, derginin dışarıdan aldığı desteklerle ilgili bir bilgi eklenmesi gerekiyor. Sizin derginiz dışarıdan herhangi bir destek alıyor mu? Bu da etik beyanla alakalı bir durum. Örneğin bir dergi tıp dergisi diyelim. Bir tıp firmasının desteğiyle yayınlanıyor. Ve o firmanın ürünleriyle ilgili araştırmalar yayınlanıyor. Bu bir tereddüte sebep oluyor. Eğer siz reklam alıyorsanız, dışarıdan destek alıyorsanız, maddi destek alıyorsanız, hangi kapsamda alıyorsunuz? Bununla ilgili e, açık bir beyanın olması gerekiyor. Almıyorsanız biz kendi öz kaynaklarımızla yayın yapıyoruz. Dışarıdan herhangi bir destek almıyoruz diye belirtebilirsiniz. Burada e, standartlar belirtmiştik. Bu standartların uyup uymadığı etikle ilgili kod standartlarından bahsetmiştik. Bunun uyup uyulmadığıyla ilgili Makale özelinde, dergi sayfası özelinde kontroller de yapılıyor. E, yazar dağılımı diğer vakıflar bir husus. Burada neye bakıyorlar? Siz derginiz ulusal bir dergidir diye belirtmişseniz, e, yazarların hepsinin ülkeden olması normal. E, isabetli bir, tutarlı bir durum ortaya çıkar. Eğer e, başvuru formunda derginiz bölgesel bir dergidir diye işaretlemişseniz, e, makalelerin yazar dağılımının bölgesel olması gerekiyor. Yani Türkiye'den, Irak'tan, Suriye'den, Azerbaycan'dan, Bosna Ersek'ten, Makedonya'dan e, yılda 60 makale yayınladıysa en azından e, belli bir oranını dışarıdaki yazarlar tarafından yazılmış olması gerekiyor. Eğer siz bizim dergimiz uluslararası bir dergidir, e, ahire girsin iddiasıyla başvurmuşsanız, o zaman e, yayınladığınız makalelerdeki yazar dağılımının da Türkiye dışından da olmasını istiyorlar. Yani şu e, red kararında benim gördüğüm bir örnek. Dergi başvurusu e, yapılmış değilim. Dergiye uluslararası olarak başvuru yapmışsınız ama e, toplam 3 yılda 60 makale yayınladığınız görünüyor. Bu 60 makaleden hiçbiri Türkiye dışından bir yazar değil. Sizin derginiz e, ulusal dergi olarak görünüyor diye red cevabı geldiği örnekleri gördüm. Şimdi diğer bir konuda, derginin e, yayınladığı makalelerin atıf açısından, etki açısından hangi durumda olduğu, yayınlanan makaleler atıf alıyorlar mı, alanda dikkat çekiyorlar mı diye e, buna da dikkat ediyorlar. Şöyle e, burayı toparlayalım. Önüncüyelem aşamasını geçip kalite değerlendirmesi sekiz başlıkta yapılırken, burada... Kuru bilgiye bakmıyor Boz. Ee, bunun delilini arıyor. Yani, uluslararası diyorsanız yazar çeşitliliğinin de uluslararası olmasını istiyor. Ee, editör uluslararası bir dergiiz diye belirtiyorsanız editör kurulunda da uluslararası Türkiye dışında e, editörlerin veya yayın kurulu üyelerinin olmasını istiyor. E, biz kaliteli makale yayınlıyoruz diye belirtmişseniz. E, yayınladığınız makalelerin atıfına bakılıyor. Hakikaten kaliteli makale atıf Dikkat çeker. Sizin makale e, yayınladığınız makaleler atıf almış mı dışarıdan dikkat çekmiş mi diye bunların ispatını, kanıtını arıyorlar. Eğer bu varsa dergiyi kabul etmiş oluyorlar. Şimdi son başlık bu e, indekse kabul ettikleri dergiler içinde bu atıf incelemesini yapıyorlar hazırda indekste devam eden dergilerin de atıf incelemesini yapıyorlar. Eğer bir dergi atıf incelemesi yapıldı, kabul edildiyse zaten indekste yer alıyor. İki sene sonra diyelim tekrar bir inceleme yapıldı. Dergi kalitesinden kaybet ödün vermeye başlamış ve atıfı etki değeri düşüyor. O dergi de ikazda bulunup belli bir süre sonra eğer bunu düzeltmemişlerse indeksten çıkartıyorlar. Bu şekilde çıkartılan dergiler var. Mesela örnek vereyim, nasıl bir uygulama olmuş diyelim, eh, ahçıya kabul edilmiş diyelim, dergi normalde 20 makale yayınlarken ahçıya kabul edildikten sonra işte 60 makale yayınlamaya başlamış. 2. sayısında 80 makale yayınlamış. Dergideki makale birden artış göstermiş ve e, derginin atıfları düşmeye başlamış. Yani 20 makale alırken e, 8 atıf alıyorsa e, 60 makale yayınlamaya başlamış ama 8 atıf alamaz hale gelmiş. Bu tür durumları fark ettikleri anda dergi kalitesini koruyamıyor diye bir şekilde dergiyi çıkartma yoluna gidebiliyorlar. Burada aradıkları şey e, atıf etkileri. etki değeri. E, burada kendi sistemleri üzerinden zaten binlerce dergi var. O dergilerden tarama yaparak makaleler ne kadar atıf almış diye onun bir teyidini yapıyorlar. E, yazarların e, etki değerine bakıyorlar. E, yani önemli alanda etkili yazarlar. Yerge'yi tercih ediyor mu, yazarların atfı nasıl diye. Editör kurulundaki kişilerin aksına bakıyorlar. Şimdi editörün aksına baktıkları gibi de yayın kurulu üyeleri, alan editörleri bunların da atık değerini takip ediyorlar. Mantıklı olabilir, yani kaliteli bir yazarsa, ekip kaliteli yazı yazan, akademik yazı yazan kişilerden oluşmuşsa, der ki kaliteli süreç yürütüyordur diye düşünüyorlar, o açtan bakıyorlar. Editörün atfı nasıldır, editör üyelerinin atfı nasıldır, atfı almış çalışmaları, yayın kurulu üyelerindeki nasıldır? Eğer editörün kendi atfı zayıfsa, yayın kurulu ekibin tamamının atı alma durumu zayıfsa, kendileri bu işi zaten atıf alamıyorlar, çıkarttıkları dergi de zayıf olabilir diye bir intibara oluşuyor. O açıdan dikkat ediyorlar. İçeriğin dikkat çekmesi önemli. İçerik dikkat çekiyorsa, akademik açıdan dikkat çekilir de. Alan'a odaklanmış dikkat çekiyorsa o derginin indeksi girmesi ve de, devamında önemli. Burada şu yakın zamanda gördüm e, Mozaik Araştırmaları diye bir dergi yani sadece Osmanlı'daki çimiler üzerine odaklanmış bir dergi kabul almış. Şimdi içerikin dikkat çekici olması buradan kaynaklanıyor. Ya Türkiye'de biliyorsunuz e, bir dergi kuruldu Tahkik diye e, tahkik. El Yalma Eserler'in neş ve tahkikiyle ilgili yayın yapıyor. Alana özgü çok dikkat çekici bir dergi. Ben bu derginin de yakın zamanda dikkat çekildiğini düşünüyorum. Bu şekilde örneğin bir de kader araştırmaları dergisi var. Selam alanında İslam inancıyla ile ilgili makale yayınlayan. Bu şekilde alana odaklanmış belli bir alanda, çok dar bir alanda, spesifik bir alanda kaliteli makale yayınlayan dergilerin e, indekse girmesi, dikkat çekmesi daha hızlı hızlı. Ama dergi... Işte, X Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi diyor. Enstitüs dergisi her türlü makale yayılmıyor. O derginin yerlerinden öne çıkma ihtimali çok dahil. Veya dergi sadece sosyal bilim alanında yayın yapıyoruz diye belirtmiş. Ve sosyal bilimin onlarca alt alanı, farklı alt disiplinler var. O derginin dikkat çekmesi de çoktur. O yüzden belli alana, belli bir bilim dalına, spesifik alanlara yönelen dergilerin dikkat çekmesi indekse girmesi daha önemli. Şöyle özetleyin. Sadece hakemle yayın yapmak yetmiyor. Derginin bir şekilde akademik açıdan makaleleri kalitesi açısından da bu A sınıfı indekslere girebilmek için dikkat çekmesi gerekiyor. Şimdi atıf örneğini göstereyim. Bu Cumhuriyet İlahiyat Dergisi'nin atıf oranı. Bu dergi benim ben meditörlüğüm döneminde Esçi'ye girdi. Şu an takip ediliyor. Bu dergi girdiği zaman 8-10 arası bir atıfı vardı. Şu an 2017'den itibaren yükselişe geçti. Şu an 22 civarında atıfı var derginin. Bu artış trendi de devam ediyor. Bu şu anlama geliyor. Bu dergi 2015'te kabul edildi. Kabul edildikten sonra kalitesini artırarak devam ediyor. Bu şekilde devam ettiği zaman... Dergi içerik açısından dikkat gece atıp aldığı, ispatladığı için e, SG'den ART'ye, Social Science Index'e geçme ihtimali çok fazla. E, burada bu A sınıfı, indekslere girmedeki kilit e, kelime, kilit e, şifre diyelim, bu atıf alması ilgili, makalelerin atıf alması. Eğer atıf trendi bu şekilde yukarıya doğru gitmiyorsa, yani ortalama 20'yi geçmiyorsa diyelim, 19 20 geçmiyorsa, o derginin Archive ve Social Science gibi indekslere girme ve orada girmiş de devam etme, kalıcı olma ihtimali çok sayı. O yüzden atfın artması için yayın kalitesi, dikkat çekici makaleler gerekiyorsa İngilizce tehdit makaleler, yurt dışından e, davetli şekilde, kaliteli yazarlardan e, makaleler şeklinde derginin dikkat çekici içerik yayınlamasında fayda var. Şimdi başvuru yapacağız diyelim. Ee, eğer daha önce başvuru yapmışsanız Eskide iseniz takip ediliyorsanız sizi zaten takip ediyorlar. Ama ilk defa başvuru yapacaksanız veya başvuru yaptığınızı reddedildi. Yine sıfırdan başvuru yapmanız gerekiyorsa e, Vos yakın zamanda yayıncı portalı diye bir portal açtı. Buradan bu işlemleri yapmak ve takip etmek gerekiyor. Bunun için önce bir kullanıcı hesabı oluşturmak gerekiyor. Kullanıcı hesabının doğrulanmasından sonra size başvuru hakkı açıyorlar. Burada önemli olan nokta şurası, e, editör adına veya alan editörü adına başvuru yapmamak gerekiyor. Yayıncı adına başvurmak gerekiyor. Burada e, bu seminerin başında da belirttiğim gibi e, sahte hayali yayıncılar ve dergiler var, şahideli dergiler var. Onlardan mısınız, değil misiniz diye ilk önce bir onaylaması teyit etmeleri gerekiyor. Bunun için de burada Yayıncının mail adresiyle başvurmanız gerekiyor. Örneğin yayıncınız diyelim e, Uludağ Üniversitesi diyelim. E, Uludağ Üniversitesi mailine ait bir yayıncı mail adresiyle başvurmanız gerekiyor. E, onlar da bu başvurudan sonra Uludağ Üniversitesi'nin web sayfasına geldikleri anda Uludağ Üniversitesi yayınları diye bir sayfa ve o sayfada bu mail adresini görmeleri gerekiyor. Veya işte oku okut yayınları adına başvuruyorsunuz. Posta et, oku, okut. Ork diye mail ile başvuru yaptınız. Onlar da sizin web sayfanıza girdiler. Oku Okut yayınlarını gördüler. Oku Okut yayınlarının iletişim bölümünde de posta et oku okut okut şeklinde o maili gördüler. Yani gerçekten böyle bir yayıncı var. Bu yayıncının bir web sayfası var. Bu mail adresi de o yayıncı ait. Bunu gördükleri zaman e, onay yapıyorlar, onay veriyorlar. Onay verdikten sonra da e, siz derginizin başvurusunu yapabiliyorsunuz. Ama ilk aşama derginin yayıncısının gerçekliğini bak. Böyle bir yayıncı var mı yok mu? O yüzden de buraya özellikle belirtmiş de Gmail gibi, Yahoo gibi, Hotmail gibi maillerle başvurmamak gerekiyor. Yayıncınız üniversite ise üniversite mailiyle. Yayıncınız özel bir yayıncı ise onun web sayfasına ait mail adresiyle başvurmanız gerekiyor. Örneğin benim editör olduğum eski Yeni Dergesi Anadolu İlahiyat Akademisi'ne ait bir dergi. Anadolu İlahiyat Akademisi'nin web sayfası var ve Anil Akademi şeklinde mail uzantısı var. Ee, i̇şte posta et, tablisi e, olarak başvuru yaptı ve onaylandı. Burada dikkat edilebilecek nokta yayıncının web sitesiyle uyumlu bir mail adresi kullanması. Burada siz, e, siz kimsiniz, yayıncı adına başvuru yapabilecek birisi olması gerekiyor. Burada benim önerim her derginin Türkiye'deki basın kanununa göre e, her yayıncının bir yazıştırın müdür olması gerekiyor. Bu tür resmi işlemleri yapan, imza atan, dergiyi temsil eden bir yazı işleri müdürü olması gerekiyor. Derginin yazı işleri müdürü kimse yani o başvuru yapabilir. Yani derginin zaten web sayfasında e, yazı işleri müdürü olarak belirtirsiniz, mail adresini belirtirsiniz. O kişi başvurabilir. E, onun adını soyadını mailini yazdıktan sonra yayıncı yayıncıyla ilgili bilgiler var. Yayıncının adı nedir? Mesle, e, adresi nedir? Açık adresi nedir? Burada posta adresini de belirtmenizi istiyorlar. Posta adresi nedir, web sayfası nedir diye. Bunları belirttikten sonra başvurunuzu yapıyorsunuz ve onlar gönderdiğiniz bilgilere göre ilgili yayıncının sayfasına gidip böyle bir yayıncı var mı yok mu diye teyit ediyorlar ve onay veriyorlar. Şimdi diğer bir üye kısmı da gene siz eğer Web of Science'ın herhangi bir e, hizmetine üye iseniz yayıncı olarak, kurum olarak, üniversite olarak o mail adresiyle de kayıt olup sizin yayıncı e, sayfanız açıldığı zaman kendi mail adresinizle de ikinci bir e, ekleme yapabilirsiniz. Ben e, şahsi mail adresinde de kullanıcı portalına gelmek istiyorum diye ikinci bir kayıt da yapabilirsiniz ama e, bu şart değil ilk kayıt yapmanız yani yayıncı adına mail adresiyle kayıt yapmanız yeterli. Şimdi örnekte de görüldüğü gibi Anadolu İlahiyat Akademisi eski yeni dergisi oraya bağlı PublishiretAnilAkademi.com diye e, bununla başvuru yaptık. E, web sayfası zaten AnilAkademi.com şeklinde yani web sayfası adresiyle uyumlu bir adres. E, i̇ki gün içinde bu onaylandı. Onaylandıktan sonra giriş yapıyorsunuz. E, sayfaya girdiğiniz anda onaylanan sayfanın son üst köşesinde fabrişer yayıncının adı görünüyor. Anadolu İlahiyet Akademisi. Burada e, kurumlar açısından şu önemli: Eğer siz üniversite adına yayın yapıyorsanız, üniversitede üniversite yayınlarıyla sorumlu bir birimin olması ihtiyaç. Yani e, Ankara Üniversitesi yayınları diye. O yayınlardan yazışları müdürü, sorumlusu kimse, üniversitedeki tüm dergilerle ilgili bir tane e, yayıncı kaydı oluşturup tüm dergilerin başvuruları buradan yapılabilir yayıncı sayfasına girdikten sonra burada dergi başvurusu var başvuru sayfasına tıklıyorsunuz yönlendiriyor ve başvuru yapılıyor başvuru yaptıktan sonra burada olduğu gibi eski yeni dergisi işte değerlendirme aşamasında diye burada takip edebilirsiniz burada bunu sorunlar ve cevabı gelebilir kabul ettik istiği aldık denebilir takip ediliyorsunuz. Denebilir. Buradan derginin sürecini takip etme imkanı var. Şimdi e, Web of Science indekslerine başvururken bu yayıncı sayfasından aşağıda adresi ekledim. Girdiğiniz anda sizden istenilen temel bilgiler var. Biraz önce anlattığım temel bilgiler. ISSN, ISSN aktif mi değil mi? E, Web of Science'ın sayfasından Yayıncı başvurusunu yaptınız yayıncı mail adresiyle. Onlar da sizin yayıncı web sayfasına girdiler. O web sayfasında yayıncı adını, yayıncı iletişim bilgilerini ve e-posta adresini sizin isminizi yayıncı yetkisi olarak sizin isminizi gördüler, onayladılar diyelim. Onayladıktan sonra sizin e, kullanıcı adı ve şifreliğiniz mail ile size göndermiş oluyorlar ve yayıncı yetkisi olarak sayfaya girmiş oluyorsunuz. Sayfaya girdiğiniz zaman, sol tarafta yayıncı adı görünüyor. Yani Anadolu İlahi Akademisi yayınları adına e, kendimi yetkili olarak ekleyip başvuru yapmıştım, onaylandı. Şimdi bu Anadolu İlahi Akademisi'nin dergisi, eski dergisi, başvurusunu yaptık ve şu an işlemde görünüyor. Burada yayıncı üniversite olabilir, yayıncı güzelliklişlik olabilir veya şahıs olabilir. E, o yayıncının yayıncı web sayfasını göstererek o web sayfasında yetişim bilgisi, yayıncı, yazışları müdürü, yetkilisi, e, yayıncıya dair temel bilgiler yer alan o sayfayı göstererek başvuru yapmışsanız başvuruluk onaylanacaktır. Ama Gmail, işte, hotmail gibi e, yayıncı web sayfasıyla uyumsuz e, herhangi bir e, serbest maille başvuru yapmışsanız onaylanmayacaktır. Buradaki temel dikkat ettikleri nokta yayıncı web sayfasıyla uyumlu bir mail adresiyle başvurma. Başvuru yaparsanız sizin yayıncı portalına giriş bilgileriniz onaylanıyor. Onaylandıktan sonra yeni dergi başvurusu yapa Tıklamış oluyorsunuz. Burada temel olarak altı aşamada derginizin başvurusunu yapabiliyorsunuz. Birinci aşamada ISSN, İSSN'e e, bilgilerinizi biliyorsunuz, onlar kontrol ediyor. E, Derginizin yayın diliyle alakalı bilgileri girmiş oluyorsunuz. Dergi bilgilerine, derginin işte amacı, kapsamı, konu alanı, e, içeride İngilizce, veriler neyse, onlarla ilgili bilgileri doğrulmuş oluyorsunuz. Dördüncü aşamada derginize erişim bilgisi açık erişim mi, değil mi, o soruluyor. Beşinci aşamada iletişim bilgileri var. Son aşamada kontrol yapıyorsunuz. Ve başvurunuz onaylanmış oluyor. E, haftaya Scopus'u konuşmuş olacağız. Scopus biraz daha ayrıntılı ve başvurusu zor. E, bu biraz daha basit. Çok basitleştirmişler başvuruyu. Yeniyelim. Burada e, rastgele bir numara yazıyor. O numarayı karşı tarafa da yazdım. Burada geçersiz bir mail adresi e, ifade etti. Şimdi, Mail adresine girdim. Eğer e, basılı değilse derginiz burada dergi basılı değil diye işaretliyoruz ve o ihtimal kapanmıyor. O seferini kapatıyorlar. Online sitesine girmiş olduk. Sonra ilerliyoruz. Burada derginizin yayın dili soruluyor. Yani ana yayın dili nedir? Makalelerin ağırlıklı yayınlandığı dil nedir? Yüzde 60 ve üstü Türkçe yayınlanmıyorsa ana ağırlık dediği Türkçe. Türkçe seçmek gerekir. Türkçe'nin dışında dergide hangi ilde makaleler yer alıyor? İngilizce diyelim. İngilizce seçebilirsiniz. İngilizce, Arapça ise Arapça, Rusça ise Rusça seçebilirsiniz. Burada e, İngilizce e, yayın olarak hangi bilgileri sunuyorsunuz? Bunu soruyorlar. derginin yer aldığı makaleler, e, başlıklar İngilizce, artı Türkçe ise artı İngilizce de var. E, yazar isimleri, yazar adresleri, e, kaynakça, anahtar kelimeler ve özet İngilizce olarak da sunuyoruz diye bunu işaret gerekiyor. Burada yazarın adresinin İngilizce olması e, şu, örneğin diyelim, ben Ankara Yıldırım Üniversitesi'nde görevliyim. E, Fakültenizi, bilim dalınızı Türkçe olarak yazınız. İngilizce olarak da yazmakta fayda var. Çünkü onlar sizin e, bilim dalınızın, fakültenizin İngilizce tercümesi nedir diye arayıp bulmakla uğraşmazlar. İngilizce olarak alt tarafa, Türkçe e, yazar adresinin altına İngilizcesine de yazmakta fayda var. Sonra ilerle diyoruz. Derginizin ismini soruyor. Burada ismini yazdık. Ek başlık var mı? Burada derginizin ISSN kaydı esas almakta fayda var. Yani orada dergi adı neyse ISSN kaydında onu yazmakta fayda var. Editör kim? Editör yazdınız. Derginizin ana sayfası nedir diye sorduk. Derginizin ana sayfasını yazdık diyelim. Ek bilgi kısmında derginiz hangi bölgede yayın yapıyor? Türkiye'yi seçtik. Burada yayıncı dergi yayımlayan yayıncı farklı bir ülkeden olabilir. Bizimki Türkiye çektiğine tekrar Türkiye seçiyoruz. Posta kodu soruluyor zorunlu. Çünkü kırmızı e, yıldız olan alanlar zorunlu. E, şehri yazdık, adresi yazdık, adresi uzunsa devamlı yazdık. Şimdi geldik dergi ayrıntı kısmına. Dergi yayın hayatına ne zaman başladı? 2006 diyelim. Nasıl yayınlanıyor? İşte ayda bir mi yayınlanıyor, her ay mı yayınlanıyor, işte yılda gilde tam yayınlanıyor. Burada soruyorlar. Bunu seçiyoruz. Geçen yayın döneminde 2021'de 2020'de kaç makale yayınlandı diye soruyorlar. Toplam değeri 10 10 20 makale yayınımız 20 diye seçiyoruz. En son yayınlandığınız sayı nedir? Biz en son 45. sayı yayınladık. 45 diye yazıyorsunuz. Yayın modelini soruyor. Açık gelişim mi? E, üyelik mi? Yoksa hibriyet yayın mı yapıyordunuz? Açık gelişim mi? sorduk. E, derginiz bir akademiyle, enstitüyle, bilimsel bir kurumla, iş birliği halinde mi yayınlanıyor? Evetse evet diyebilirsiniz. Hayır hayır diyebilirsiniz. E, derginin sahibi... Yayıncı mı yoksa o enstitüyle ortak yayın mı yapılıyor? Birden fazla sahibim mi var? Onu soruyorlar. Sadece yayıncı ise yayıncı diye seçiyoruz. Burada kastettiğimiz şu, daha bir başvuru yapmıştık. Anadolu İlahi Akademisi olarak yayıncıyı tespit etmişlerdi. Sadece o ise yayıncı diye seçtik. Burada en hassas konu, derginin yayın kapsamıyla ilgili en az 3 e, alan belirtmek gerekiyor. Sosyal bilim dergisidir diyoruz ama sosyal bilimin hangi alt yaratır? Burada tek tek e, seçmekte fayda var. Yani örneğin e, tarih alanında yayın yapıyoruz diyelim. Tarihi seçmek. Daha sonra tarihi seçelim. İlahiyat alanında yayın yapıyoruz diyelim. Buraya gelip ilahiyata yakın hangi e, seçenek var? Onu seçmek ve eğitim alanında yayın yapıyorsunuz diyelim. Eğitimle ilgili seçeneği bulup işaretlemekte fayda var. Bunu seçtiğimiz zaman şuna da özen göstermemiz gerekiyor. Derginin web sayfasında kapsam bölümünde bunların belirtilmesi de önemli. Dergimiz, eğitim tarih ve ilayet alanında olmak üzere e, sosyal bilim kapsamında yayın yapar. Çetin, Türkçe, İngilizce, Börek'e faydalar bunu Buraya yazacağımız e, konu kapsamının, konu alanlarının, bilim danlarının web sayfasında da netleştirilmesi gerekiyor. İleride şunu yapacaklar, bizim dergiyi incelerken yayınlanan makaleler gerçekten bu üç alanda mı yayınlanıyor, buna dikkat ediyor mu, dergi etmiyor mu diye bunu kontrol etmiş olacağız. Burada e, derginin Yayın Eti beyanını istiyor. yani etiği kutukası adresi nerede? Buraya adres ekliyoruz. Derginin hakem süreciyle ilgili hangi süreçleri takip ediyor? Ee, bunun yer aldığı web sayfasının adresini ekliyoruz. Orada dergi açık hakemli dergin mi, Tek taraflı körekenli dergin dergimi Çift taraflı körekenli dergin mi? Ve orada hangi hakem süreci aşamalarının işletildiği yer alması gerekiyor yazılabilir. Dergimiz ön inceleme, hakem süreci, yayın kurulu aşaması, e, direktör incelemesi, dizgi ve yayın aşamalarını işletir. Ön inceleme aşamasında işte I-Tank, e, veya X programı misafir, kullanılarak e, yayın benzerlik, taraması yapılır. E, i̇kinci aşamada e, ilgili alana bir karakter tarafından şekilsel açılan dergi yayın ilkelerine yazın, kurallarına uygunluk kontrol edilir. Ee, sonra üçüncü aşamada ilgili yayın kurulu üyesi tarafından ön okuması yapılır. Dergi yayın kapsamına uygun e, kaliteli dergiler hakem sürecine alınır. Hakem sürecinde şu hakem formları kullanılır diye formu da ekleyebilirsiniz. Bu, bu şekilde hakem sürecine e, ne dair ne yapıyorsanız onları yer aldığı bir adresi olması gerekiyor. Orada buraya eklememiz gerekiyor. Ee, zaten burada özellikle tekrar soruyor. Derginiz e, ihtihali, yani ihtiyallerini önlemek için e, özel bir kayıt gösteriyor mu diye evet, hayır diye Evet etmekte fayda var. Son olarak makalelerde doyu var mı? E, Sayfa numaraları peş peşe devam ediyor mu? E, veya makale maalesef kullanmıyorum çünkü diye soruyor. Bunlardan hangisi kimliğimize uygunsa bunları dolduruyoruz. İlerlerse bir ilerleme bir dakika deneyelim. Deneyelim. Adres de eksik olduğu için iler, ilerleyemez Evet, bu aşamada derginizin erişimi nasıl diye soruluyor. E, açık iletişim diyebilirsiniz. Eğer abonelik usulü ise, abonelik usulü diye seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Şimdi iletişim kısmında editörün adı, editörün e, mail adresi, numarası, ünvanı gibi bilgiler var. Sonra e, dergi yayınması ile ilgili, evet. dergi temel iletişim bilgileri isteniyor. Sonra bu başvuruyu yapan kişi, yazışların bilgisi, yazışların bilgisi, eğer indeks takibiyle ilgili bir görevde varsa, o görevde alana bir görev diye onun bilgilerini burada eklemekte fayda var. Onu ileri dediğimiz anda özet kontrol kısmına geliyor. Tüm bilgileri kontrol ettikten sonra da e, yayın tamamla diyelim. Yayını tamamlamış oluyorsunuz. E, burada istenilen asgari bilgiler, burada verilen e, istesenen numarası, dil, alan bilgisi, erişim bilgisi, editör, yayıncı, temel bilgileri girilmişse derginin başvurusu kabul ediliyor. Bu aşamadan itibaren, şimdi görüldüğü üzere derginiz inceleme altında da görülüyor. Burada derginizin kabul edilmesi, kabul edilmesi için derginizin atıf alması, makalelerin dikkat çekmesi, derginin dikkat çekmesi gerekiyor. Eğer e, yeni bir dergiyseniz, derginizin atkı yoksa çok fazla bu hemen kabul alamazsınız, kabule dönmez. En azından e, yıllık e, 8-10 atkı alıyorsanız ortalama dergiyi Eski'ye kabul ederler ve takip etmeye başlarlar. E, belli bir takipten sonra 20-25 atkı ortalama geçiyorsanız da bir üst indekse kabul yaparlar. Bu şekilde e, Publishing Porta'dan Eski'ye temel olarak Depost Science indekslerine nasıl başvurulacağını da uygulamalı olarak gösterilmiş olduk. Burada semineri sonlandırıyoruz. Haftaya Scopus nedir, neler ister, asgari kriterler nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Onun eğitim seminerini yapmış olacağız. Depost başvuru formuna göre Skopus'un formu daha ayrıntılı, daha zor. Yani belki bir saat, bir buçuk saat uğraşması gerekecek ayrıntılı bir form. Haftaya skopsu başvuru e, beraber incelemiş olacağız. Tatılımlarınız için teşekkür ediyorum. E, İndeksel başvuru eğitim e, videolarına Oku Okut, e, TV YouTube kanalında ve Oku Okut Akademi e, Akademi web sakasında e, ücretsiz olarak takip edebilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum.